ki e, uzman doktorlarımızın e, geldiklerinde vatandaşlarımız tedavi amaçlı geldikleri başvurduklarında sizler otağını nasıl koyuyorsunuz evet. hangi tetiklerden geçiriyorsunuz? Şöyle tabii ki ilk önce bir hikayesine bakmak lazım Hı -hı. yani bir kaza neticesinde olmuş ya da bir ağır yük kaldırmış ondan sonra bel ağrısı olmuş Hı -hı. ya da biraz önce söylediğimiz gibi hani bir sıcak soğuk değişimi olabilir ee, bir futbol maçı sırasında ters bir hareket neticesinde olmuş olabilir hasta düşmüş olabilir bunların hepsini dinledikten sonra iyi bir muayene şart. Muayenede zaten biz ağrının kaynağını bu hikaye aldığımız hikayeyle birlikte yaptığımız muayene neticesinde e, tanıya oldukça fazla miktarda yaklaşıyoruz. Yani bir hasta geldiğinde biz muayene ettikten sonra bu bir bel fıtığı mıdır ya da bel fıtığına çok yakın diyelim ki bir e, omurilik kanal darlığı mıdır ya da bir e, işte bir tümöre bağlı mıdır bunları bir miktar ayırt etmiş oluyoruz zaten muayene ile. Ancak tabii daha ileri tetkik yapmak ve kesin tanı koymak şart. Çünkü tedavimizi ona göre belirleyeceğiz. Bunun için de röntgenle başlıyoruz. Röntgen filmleri bize bir fikir veriyor. Hı hı. İşte o sinirlerin geçtiği kanalların dar olup olmadığı hakkında bize fikirler veriyor. Veya bir kırık olup olmadığını gösterebilir. Hı hı. Bunun üstünde bundan sonraki aşamada belki bir tomografi gerekebilir hastalığın. Durumuna, çeşidine göre bir tomografi gerekebilir veya e, bundan sonraki aşamada bir MR. Bu e, yine tespit edeceğimiz, yöneleceğimiz hastalığa göre diyelim ki bir bel fıtıysa normal bir MR yeterli. Ama hı hı. bir tümör düşünüyorsak e, o zaman ya da bir enfeksiyon düşünüyorsak mutlaka ilaçlı MR, kontrastlı MR çektirmemiz gerekiyor. Buraya kadar gidiyor. Buna ilaveten bazen e, sinir ölçümü diye halk arasında bilinen EMG e de başvurmamız gerekebilir bazı ayrıcı tanılarda